Kolonlarda arama nedir, nasıl uygulanır? Kayıtlar içerisinde kolonlarda bulunan arama kutucuğu ile aramak istenen kelimenin bulunması ve bulunan verilerin farklı renk ile belirtilmesini sağlayan arama türüdür. Kayıtlar arasından nasıl arama yapılacağını incelersek Stock, Stock işlemleri, Malzeme fişleri sayfasına geldiğimizde herhangi bir kaydı F6 incele tuşu ile görüntüleriz. Kalemler listesinin sol kenarından Arama seçeneğine geldiğimizde aramak istediğimiz kelimeyi yazarız. Örneğin X ürününü arayalım. Ekranımızın sol alt köşesinde bulunan hareket bildirimlerinden arama sonucunda kaç adet X ürünü olduğunu görebiliriz. 3 adet X ürünü bulunmuş ve bu ürünler listede mavi renkle belirtilmiştir.